İnsan haklarıyla ilgili film yapmak ne demek? Bir kamerayı alıp elimize kayıt düğmesine basıp kayıda girmek ya da kayıttan çıkmak mı? Bunlar çok basit şeyler. Yani biz gerçekten birilerini görüntülediğimizde, bir duruma tanıklık ettiğimizde insanlara evet ben oradaydım demek mi istiyoruz? Bu kadar basit mi? Hayır değil. Bizim en temel sorumluluğumuz ne yaparsak yapalım etik sorumluluklar. Etik kelimesi ve bununla ilgili defalarca kendimize soru sormamız. Acaba birini gerçekten yanlışlıkla kurbanlaştırıyor olabilir miyiz? Ya da olumsuz bir takım görüntüler varken gerçekten izleyenlerimizi bu görüntüler hakkında, gelecek görüntüler hakkında zamanında bilgilendiriyor muyuz? Ya da görüntülerimizi izleyecek izleyecek olanlar, seslerimizi duyacak olanları yanlışlıkla yönlendiriyor olabilir miyiz? Olumsuz bir yöne, hiç um ummadığımız bir yöne. Bunlar düşünmek zorundayız.